Dur gitme uzaklara Düşürme beni uzaklara Dur gitme önce tut ellerimi ellerinle Sus konuşma kalalım sessizce bir süre Dudaklarımız değsin birbirine Gözlerimiz konuşsun sadece Kapkaranık bir kuytu köşedeyim hey güneşim Dünyama doğmanı beklerim farkında değilsin seni anlatır bestelerim Gülüşün için milyonlarca şarkı yazabilirim Eririm gözlerin bana doğru baktığında Ölürüm biterim ellerimi bıraktığın anda Ne olur sakın yüzünü dönme bana Çiçekler gibi solarım işte tam o anda Şarkılar saylar dururum Ölüden beter her de durumu Kılar, söyler dururum Ölüden ve halde durumu Hırçın birdiniz dün duruldum Hatırlamıyorum gözlerine Kaç kez vuruldum Dur gitme yanında kal Sonsuzum sana Hoşçakal Hoşçakal güneşim Hep mutlu ol hayatında. Boşa üzme masum yüreğini Üç günlük dünyada Her şey geçici Geride bıraktıklarımız kalıcı Bir gün yaptığımız her şeyin gideceği çok acı O yüzden o gülüşün görsün insanlar Dünyadan saklama böyle bir güzelliği Senin gülüşünden ilham alarak yazılsın şarkılar Çünkü en güzel şarkılar sadece seni anlatırlar Gözümde canlanır anılar dolar gözlerim o an Görmedim gidişini izlemek kadar acı bir olay Senin güzelliğin hariç bu dünyada her şey yalan Sen elimi tutsan bana hayatta her şey çok kolay Şarkılar saylar dururum ölüden beter halde Durumum için Bir denizden Duruldum Hatırlamıyorum Gözlerine Kaç kez vuruldum Şarkılar Söyler Dururum Ölüden beter halden. Hatırlamıyorum gözlerine Kaç kez varıldım